Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle orkide yaprağının köklendirilmesi işlemini izleyeceğiz. Umarım videomuz başarılı sonuçlanır. Evet. Çürümekte olan bir orkidemiz vardı. Sağlıklı olan yaprağını kestim. Şöyle bir kültür ortamı oluşturdum. İçinde yosum, işte sünger, bunlar işte su tutsun, nemi tutsun diye. İşte çam yaprağından bir Dal. Yine yanmış gömür parçaları böyle bir ortam oluşturdum torf karışımları çam ağacının kabuğundan vesaire bu şekilde bir ortam oluşturdum bu ortama yaprağımı koyacağım üzerine yosunlarla kapatacağım. Tamamını kapatmıyorum. Işık kalmaya devam etsin. Bu şekilde böyle bir ortam oluşturacağım. Hafif fıs yardımıyla çok az bir şekilde içine su koymamız ilk etapta önemli olacaktır. Daha sonra şeffaf kabımı kapatıyorum. Şeffaf kaplar Kurabiye almışım. Bunun kapağı. Kutusu. Şeffaf kablar. Hem ışığı geçirmesi hem içerideki nemi tutması açısından önemli. Ee, daha önceden gördüğünüz gibi bu kutu üzerine hava deliği açmıştım birkaç tane. Fakat bu hava deliği e, yine de yeterli gelmeyecektir neden yeterli gelmeyecektir? Tamamen havasız bir ortam oluşturursak yaprağımızın çürümesine sebebiyet verebiliriz. İçerideki ısı dengesini sağlamamız önemli. Işık alan şu anda gayet güneşli bir ortam ama ışık alan, güneş ışını direkt alan değil de ışık alan bir ortamda tutmamız önemli. 2-3 günde bir ben bu kapağını açıp havalandırmayı düşünüyorum. Şu anda uyguladığım yöntem tamamen oradan buradan gördüğüm üstüne kendi ilavelerimle uyguladığım doğaçlama bir yöntem. Bakalım yaprağımızın köklenmesini sağlayabilecek miyiz? İleriki haftalarda devamı videolarla ürünümüzün, çiçeğimizin gelişimini hep beraber izleyebiliriz. Şimdilik hoşçakalın.